Selamünaleyküm hayırlı akşamlar Mehmet hocam. Hocam merhaba hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ tamam, olun hocam, iyiyiz. Bu hafta 4.300'e geldik hocam. Yansıtıyorum hemen. Evet hocam buyurunuz hocam. Evet. Bekle, bir dakika. Hocam, eee kayıt da yapıyoruz. İsterseniz standart olsun başlayabiliriz. Evet arkadaşlar hepinize Allah'ın ile selamlıyoruz. Hamdülillah ve salatü ve selamın aramızühü ile kıymetli arkadaşlar bugün e, e, Alimran suresinin e, efendim 92. ayetinden itibaren başlayacağız. Elbette ki okuyacağımız ayet kelime 4. cüzün de başını ifade ediyor. Neydi kuralımız, ilkemiz? Her cüzden e, ilk 5 sayfayı vaktimizin el verdiği süre içerisinde inşallah Okumayı hedeflemekteydik. Onun için bu cüzde de böyle bir yöntemi takip ederek devam ediyoruz. Şimdi bir konu başlıyor burada sevgili arkadaşlar. Mevlamız şöyle buyuruyor. Lentenalülbirra, estağfirullah, bismillah. Lentenalülbirra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Fema tunfiku min şeyin Allah bihi aliyin. Burada tabii ki lentenalül, istikbara delalet ediyor. Asla nail olamazsınız. Ulaşamazsınız. El birra bir nedir? Cennettir, iyiliktir, erdem ve mümin halidir. Ulaşamazsınız. İyiliğe erişemezsiniz. Burada bir diyanet e, iyilik olarak ifade etmiş. Bir, tabi ki cennetliklerin de ismidir arkadaşlar. İnnel ebrara birinci oğlu lefî na'im, na'im cennetlerindedir diye Rabbimiz ifade buyurur. Burada da birinci oğlu, e, Tabii ki olarak ebrar orada görmüş olmaktayız. Bir erişemezsiniz, iyiliğe erişemezsiniz. Cennete nail olamazsınız diye buna değişik manaları verebiliriz. Ne oluncaya kadar, hatta tüm fiyabı infak edinceye kadar harcayıncaya kadar. Min ma tuhib sevdiklerinizden harcayıncaya kadar. Min dediği için sevdiklerinizden bu tabiir için denmiştir. Yani bir kısmını vermedikçe, bir kısmından harcamadıkça, sevdiklerinizden infak etmedikçe birre erişemezsiniz denmiştir arkadaşlar. Tabii ki buradaki ayeti kelimedeki ...bahşedilen şeyle alakalı... Ee, ...mesela nesefi der ki arkadaşlar... ...yani... E, ...mümin için... ...efendim... E, ...fedakarlık önemli bir şey... E, matluba ulaşmak için... ...öyle diyor bakınız... ...elgusulu... ...ilelbirri... ...bi bir ı ba'dil mehabbi... ...sevdiğiniz şeylerden bazılarını... ...infak etmekle sizler... ...birine vasıl olabilirsiniz da Rabb'i bitekalli yani kevnein demiş. Yani yani Rab'ba ulaşmak da ancak kevnein dediğimiz dünya ve ahirete ait ne varsa onlardan ulaşmakla ancak bizler buna nail olabilirmişiz diye böyle bir ifade burada efendim açıklayıcı olarak kitaplarda aktarılmıştır. Birkaç örnek verelim. Zih bin Halisenin Sebel diye bir atı varmış. Beyaz bir at çok böyle Arabatları cins atlardır zaten çok meşhurdur. Bu atını yani çok sevdiği için onu satıyor, parasını infak ediyor bu ayetten etkilenerek. Mesela e, Abdullah bin e, Efendim e, Ebu Talha, yanlış söyledim. Ebu Talha e, Ümmü Süleym'in e, kocasıdır. <gülüyor> Medine'de onun iki tane çok muhteşem kurmalığı var edeyim. Birisini sırf bu ayetten dolayı infak etmiştir. Hatta infak ettiği zaman hanımına varıyor. Hanımı da hurma bahçesinde at et, eteğindeki hurmaları. Vallahi burası Allah için infak edildi deyince o kadın da diyor ki niyetine bizi de aldın mı, bizi de kattın mı de, demesi çok manidardır. Karı koca ikisi de infak noktasında böyle bilinçlenmiş insanlardır. Abdullah bin Ömer çok sevdiği cariyesinin bu ayetten dolayı azat etmiştir, yetmedi bir de onu evlendirmiştir arkadaşlar. Evet bir daha okumuş olalım, maalesef okuyalım isterseniz sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Zaten Kur'an ı Kerim'de cennetlik yer anlatılırken ve yut imuna taame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira ifadesi geçer. Yani cennetlikler anlatılırken onların yani mala olan, taama olan sevgilerine rağmen ihtiyaç düştü, duyduğu şeyleri başkalarına verirler, yedirirler diye Mevlamız buna işaret ediyor. Yine e, en ı Kur'an-ı Kerim anlatırken وَيُثِرُنَ عَلَىٰ اَنْفِسِهِ وَلَوْ كَانَ bihim حَسَاسًا Kendisi muhtaç da olsa daha çok ihtiyacı olsa da kardeşini kendisine tercih eder diye Mevlamız bütün bu örnekleri bize Kur'an-ı Kerim'inde aktarmaktadır arkadaşlar. Geçelim bir sonraki ayet-i kerimeye. Kullu taami, bütün taamlar, bütün yiyecekler arkadaşlar kâne idi, hillen helal idi. Kim için? libeni İsrail. İsrail oğulları için bütün yiyecekler helal idi. İlla ancak şu helal değildi. Ma ol bir şey ki harrama, haram kıldı. i̇srail İsrail ala nefsihi kendisine. Arkadaşlar buradaki İsrail Hz. Yakub'un lakabıdır. Yakup Aleyhisselam'ın isimlerinden birisi İsrail'dir Burada da onun kullanıldığını görmüş olmaktayız. İsrail'in kendisine yasak kıldığı, yasak kıldığı efendim bütün taam, kıldığı şeyler hariç bütün taamlar onlara helal diye denilmektedir. Demek ki burada bir şey var, bir hususa işaret ediliyor. Yahudiler deve etiyle alakalı bunun haram olduğunu söylerler idi. Deve etinin de efendim <gülüyor> Musa'nın şeriatinde haram olduğuna dair böyle bir iddiada bulununca onların bu düşüncesini tasih etmek için bu ayet inmişti. Nezere lemma kale el yahud inneke tez'amu enneke ala milleti İbrahim وَكَانَ لَا يَكُلُ لُحُمَّ الْإِبِلِ وَاَلْبَانِهَا İfade bu. Celalehinde geçiyor arkadaşlar. Yani bu ayet Yahudilerin şu iddiaları üzere inmiştir. Ey Muhammed sen efendim İbrahim'in milletinden olduğunu söylüyorsun. Halbuki o yani deve etini yemez, sütünü içmez idi diye böyle bir iddiada bulunuyorlar. Mevlamız da bununla alakalı bütün taamların onlara helal olduğunu ancak Yakub'un yaşadığı bir hastalıktan dolayı çok sevdiği deve, deve etini ve sütünü çok sevmiş olmasına rağmen onun kendisine bunun haram kıldığını ifade ediyor. Bir de bu min gabli entunezzelet tevrah. bakın burada öyle söylüyor. Tevrat nazil olmadan önceki bir durumdur bu. Tevrat nazil olmadan önce ki İbrahim Aleyhisselam'dan çok sonra Yahudiler için Bununla alakalı böyle bir hüküm gelmiştir. Dolayısıyla onların bu noktada yanlış söylediğini, yalan söylediğini, doğrusunun işte Rabbimiz'in ifade buyurduğu gibi olduğunu burada ifade ediyor. Kul <Gül> de ki tevrat getirin tevratı fetluha okuyun onu inküntüm sadirin gerçekten sadıklardan iseniz. Demek ki arkadaşlar İsrail oğulları tabiri Yakup'un çocukları anlamında olmuş olmakta. İsrail Hazreti Yakub'un lakaplarından bir lakap, isimlerinden bir isim olduğu anlaşılmış olmaktadır. Evet. Femen <gülüyor> iftira kim iftira eder ki alallahi Allah'a el kedibe yalan uydurursa in badi bundan sonra feulayke <gülüyor> hum işte onlar zalimlerin ta kendisidir diye buyuruyor Mevlamız. Efendim. Kul dedi ki sadakallah Allah doğru söyledi. Doğruyu konuşur Allah. Öyleyse o tabi olun. Niye tabi olun? Millete İbrahim. Millet Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar din anlamında kullanılır. İnni taraktü millete kavm der mesela Hz. Yusuf aleyhisselam zindanda arkadaşlarına. İnni taraktü millete kavmin la yümminine billahi diye Allah'a iman etmeyen ahirete kabul etmeyenlerin ben milletini terk ettim diye millet din anlamında kullanılmaktadır. İşte burada da onu görüyoruz. Fettebi'u millete İbrahim'e Hanifa. İbrahim'in Hanif dinine, tevhid dinine sizler uyun. Yani hakka yönelen efendim o tevhid çizgisindeki onun dinine tabi olun. Ve ma kâne O asla, asla müşriklerden olmadı. Hayatının hiçbir safhasında İbrahim Aleyhisselam müşriklerden olmadı diye Mevlamız Böyle ifade buyuruyor. Evet İbrahim Aleyhisselam yıldızı, aya, güneşe hadi Rabbi dedi ama bunlar onları düşündürmek de arkadaşlar. Ayette öyle söyler En'am suresinde felamma cenne aleyhi leylü ra'a kevkeba yıldızları gördü. hadi Rabbi bu benim Rabbim dedi. ma <gülüyor> efele yıldız kaybolunca ışığı sönünce la uhibbul afilin ben vatanları sevmem dedi. Bir başka gün e, Ay'a baktı. Haza Rabbî dedi. Bu benim Rabb'im dedi. Elen O da kaybolunca, ışığı sönünce. Kâle le innem yehdinî rabbî bana hidayet etmesiydi ben de yolunu şaşırmışlardan olurdum dedi. Ya aslında şıkları eliyor arkadaşlar. Yıldızın ilah olamayacağını. Yıldızların tanrı olamayacağını. Ay'ın ve güneşin ilah olamayacağını onlara göstermek için Diyelim bugün sizin gibi düşünüyorum. Hadi bakalım Kabil'inden onları düşündürmeye sevk etmek için yani öyle söyledi. Yani ünlemli bir ha Rabbi dedi. Fe mar al-kamara ra'a şemsa bazikatan qade Rabbi haza akber. Güneşi gördü. Bu benim Rabb'im dedi hem de en büyükler dedi. O da kay kaybolunca ya kavmi inni beriyun mimma tüşikun ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan beriyim dedi. beri mimâ tuştikû inni veccehtu veçhiyerledî fatras semâvâti vel ard. Ben yüzümü semaları yeri yaratan Rabbıma yönelttim diye ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bu gerçeğe de özellikle işaret eder. Ki onda şirk yoktu. Bunun için Rabbımız... Onu anlatırken ellezine amanu onları öyle kimselerdeki ki iman ettiler ve lem imanuhum bir zulmin imanlarına zulüm karıştırmadılar. Peygamberimiz de bunu açıklıyor. Lokman Suresi 13'te de anlatılıyor. İnne şirke la zulmun azim. Şirk büyük bir zulümdür diye ifade ediliyor. Bunları Kur'an-ı Kerim'le olan bilgi ve kültür izleri arttıkça inşallah kavramış olacaksınız sevgili kardeşlerim. Şimdi Rabımız yeni bir şeye temas buyuruyor ee, efendim. İnne evvale beytin ilk ev. Bu da kuruldu konuldu linnas insanlar için. Yani insanlar için kurulan ilk ev lledi bir bekkete mübarekem. Yani Mekke'deki burada bekkedir di arkadaşlar. Mekkedir. Mekke'deki e, kurulmuş olan evdir. Mübarekem mübarektir ve lil alemin ve alemler içinde hidayet kaynağıdır. Yani buradan okuyalım sizin Diyanet'in önünüzdeki görülen ekrandan. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir diye Rabbimiz öyle buyuruyor. Arkadaşlar bunu biz Bakara suresinde de görüyoruz. Ve id yarıfa'u İbrahim'ul de minel beyti ve İsmail. Hani diyor hatırla ki diyor İbrahim İsmail ile beraber Kabe'nin temellerini yükseltiyordu da, şöyle diyorlardı, Kabe'nin temellerini yükseltmek ne demek? Demek ki Kabe'nin temelleri vardı. Nuh tufanından önce vardı. Adem Aleyhisselam döneminden önce, Adem Aleyhisselam zamanından var idi bu. Adem Aleyhisselam'ın ilk defa o Kabe'yi inşa etti. Tufanda tekrar harap oldu. Sonrasında da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu temeli yeniden efendim öne çıkartarak ee, e, e, e, e, e, e, e, Rabbimiz'in gösterdiği rota çerçevesinde o binayı yeniden efendim e, gün yüzüne çıkarttığı ifade edilmektedir. Burada da Rabbimiz ona işaret buyuruyor. Yeryüzünde insanlık için kurulmuş yani ibadet mahalli olmak üzere e, ilk kurulan bina Mekke'deki Kabe'dir. O Kabe Hüdünlil alemin alemler için hidayete vesile olan bir yerdir. Arkadaşlar, hidayetin kaynağı Allah'tır. Allah dışında Kur'an hadidir hidayete vesiledir. Peygamber hadidir hidayete vesiledir ve Kabe'de bu çerçevede hidayetin kaynağı olan Allahu Teala'nın efendim zatına vahsül olabilmek için onun manevi huzuruna ...ulaşabilmek adına Kabe'nin de bu anlamda böyle bir işleminin olduğuna Mevlamız burada işaret etmektedir. Fihi o efendim yerde vardır, onda vardır, o Kabe'de vardır, Kabe'nin bulunduğu mıntıka da vardır. Ayatün ayetler vardır, yani burada deliller tabii ki, Beyinatun apaçık deliller vardır... Makamı ki ondan da bedel. Makamı İbrahim. Orada makamı İbrahim vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa ederken üzerine çıktığı, iskele olarak kullandığı yer vardır. Ve men dekhaluhu aminam. Oraya kim girerse o Kabe'nin bulunduğu yere, o güvendedir. İbrahim Aleyhisselam zaten ic'al hadel belde aminam. bu beldeyi emin kıl, güvenilir kıl diye dua etmiş arkadaşlar. Güvenilir bir belde olsun demiş. Rabbimiz'da ve hâdâ beledil emin diye de yani o beldeye emin belde olarak zaten yemin de etmekte. İşte burada da Rabbimiz İbrahim'in duasının kabul olduğunu da ifade etmiş bulunuyor. Ve mân dâhaluhu kâne âmina. oraya giren e, güvendedir. Efendim güven içinde olur. Ve lillahi, Allah içindir. Allah için bir haktır. Alennâsı insanlar üzerine. Ne? Hekkül beyt. Beyti Tavaf etmek. Men istata'a gücü yeten için ileyh ona gitmeye sedila. Ona gitmeye bir yol bulan kimseler için yani insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır diye buyuruyor. Arkadaşlar haç farzdır. Haçın farziyetini bu kelime de ifade eder. Başka ayetler de var. Ve ezzin fil nasi bil haç ye'tuke ve ala kullu tamirin ye'tine min kullu feccin amig ifadesiyle Mevlamız buna hac suresinde de işaret buyurur. Yani insanları hacca çağır diyorum eblihamız. Ya teke ricalen ve yaya olarak bin yorgun develer üzerinde uzak mesafelerden uzun yollardan onlar gelsinler diye Rabbimiz orada da buna işaret eder. Bu emir peygamberemi İbrahim Aleyhisselam tarafından mı? Kendi yaşadığı dönemde insanlara ünlenerek, seslenerek yapıldı. Bununla alakalı muhtelif şeyler söylenir. Sonuç itibariyle bu ayette de Hac Suresi'ndeki o ayette de Mevlamız Hac'ı bize emretmiş olduğunu ifade buyurmakta. Vemen kefara. Kim Hac'ı inkar ederek? Yani Hac'ı inkar ederek derken, hocam yani Hac'ın farziyetini inkar ederek anlamında da düşünebilirsiniz. Yani e, ne işim var ben pis Araplara para mı yedireceğim? Diyebilir adam değil mi öyle de olabilir. Ama kefaran yani kim Allah'ı inkar eder ya da evbim faradahu min alhac yani hacim farziyetinden bir şey inkar edersem fi ind Allahu ganiyun anil alemin Allahu Teala alemlerden efendim müstanidir onlara ihtiyacı yoktur insanlara cinlere meleklere ve, ve an ibadetiyim onların ona ibadet etmesiyle. Ya da etmemesiyle Allah'ın zatında efendim bir eksiklik bir nakısa söz konusu olmaz. Onlar ibadet etmeyince böyle bir durum söz konusu olmaz hocam. Mevlamız böyle olur vaadi bu kelimede. Kulliyya ehler <gülüyor> kitap. Ey ehli kitap, lım tekrune bir ayet Niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Vallahi şehîden alamâtım olun. Allah işlediğiniz bütün efendim davranışlarınıza muttali olmaktadır. Tekfurun ebi ayetullah derken bundan kasıt belki Kur'an'dır. Yani Kur'an da sizin kendinize gelen Tevrat gibi Allah'tan gelmiş olan efendim ilahi bir kelamdır. Niye onu inkar ediyorsunuz? İnkara kalkışıyorsunuz. Kul ye kitap ey ehli kitap nimme tasudduna ansebilillahi men amen niçin insanları efendim hak yoldan saptırıyorsunuz iman edenleri iman eden kimseleri hak yoldan niçin saptırmaya kalkıyorsunuz ve tabi Tabii eğriliği arzu ederek niye böyle bir yanlışa imza atıyorsunuz diye buyuruyor Rabbimiz evet bakalım burada ne demiş gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkıyorsunuz Demiş. Ve entüm da sizler bunun şahitleri bilen kimseler olduğunuz halde. Kabe'nin efendim kıble olmasından tutun da Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın evçisi olmasına kadar kendi kitaplarınızda var olan bir takım gerçekleri hakikatleri eğritmeye yamultmaya ve Muhammed Aleyhisselam'ın dininden insanların uzaklaşması için böyle bir çabanın içerisine niçin siz yelteniyorsunuz, giriyorsunuz? Önceki sayfada geçti arkadaşlar. Yani onlar yani e, gündüzün bir tarafında iman edip de gecenin e, yani sabahleyin iman edip öğleden sonra da inkar etme gibi bir yönteme onlar başvuruyorlardı arkadaşlar. Bunu onlar yapmıştı. Bakınız ben buradan okuyayım. Kana taifetun min ehli kitap. Ehli kitaptan bir taife öyle dedi. Amenu billedi inzila alellezine amanu. Ona iman edin diyor gündüzün bir tarafında veşhenneha, gündüzün bir vechinde ve kuru ahirahu diğer vechinde yani öğleden sonra da inkar edin, lealluhum yariciun, yani belki böylece onlar dönerler. Bu şu demekti, siz de Hz. Peygamber'i kastederek, Muhammed'i kabul edin, dinini kabul edin sabahtan, ama öğleden sonra da bir bakama onların bulunduğu yolun doğru olmadığını ya baktık da, zannetti ki bu din hak, ama bu dinin Asla astarı yok. Doğrulukla alakası yok diyerek insanlardan belki 5-10 kişinin zihnini çelebiliriz. Aklını efendim e böyle e saptırmaya yönelik böyle bir e duruma sokabiliriz diye onların böyle dediği nakledilir. Bu ayet-i kerimede de onun örnekliğini görmüş olmaktayız. Ya ehli kitap. Evet vem Allahu bi amma ta'alun yaptıklarınızdan Allah gafil değildir. Ya eyühal Zinâmul, eyimar Zinâl, in tutiğe fereiqan, min eldin aütlü kitab. İn tutiğe itaat ederseniz fereiqan bir fırkaya min eldin aütlü kitab. Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba eğer itaat edecek olursanız yaratdu kum sizi çeviriler Hatta yaratdu den onlar sizi çeviriler kum sizi. Bade iman okur imanımızdan sonra kafirin tabii ki. E, kafirler olarak e, sizi küfre sokarlar. Ve keyfe, ve keyfe tekfurune nasıl inkar edersiniz? Ve entüm tutla aleyküm ayatullah. Burada yine tabii ki ehli kitaba söyleniyor. Yani ve keyfe tekfuru nasıl inkar edersiniz? Ve entüm tutla aleyküm ayatullah. Allah'ın ayetleri size okunuyor iken. Ve fikum rasulü ve onun elçisi de sizin halinize her halinize tanıklık ediyor iken. Nasıl böyle bir sizde savrulma Nasıl böyle bir efendim e, dinden kayma ve kaçma sizde var diye Mevlamız böyle buyuruyor arkadaşlar. Yani e, burada Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiği hak dininin, tevhid, e, tevhid dininin gerçekliğini onların bilmiş olmasına rağmen onların bu dönmesine dair bu durumu burada Mevlamız ifade buyuruyor. Yani, e, evet. ehli kitaba dair bir durum. Hemen ya asıs billa kim Allah'ın dinine yapışırsa fakat hudiye ila sıratın müstakim dostoru bir yola kendisi efendim hidayet edilmiş, kılavuzlanmış, ulaştırılmış olmaktadır. Ya ilezine amanukullah ey iman edenler ittakullah. Allah'tan korkun. Hakka tukatihi. Yani e, takvanın gereği gibi nasıl korkulması gerekiyorsa öylece Allah'tan korkun yani takvanın gereği olan biçim neyse o şekilde ondan korkun diyor ne demiş şeyde mahalde Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının demiş arkadaşlar bu ayet-i de tabii ki bu ayet sahabeyi bayağı bir zorlamıştır diz çöktürmüştür gelmiştir. yaraşırla Allah'tan Allah'a yaraşır şekilde biz korkmaya gücümüz yetmez ki. Yani Allah'ın layık olduğu kadarıyla ondan korkabilmek zor bir şey. İşte bununla alakalı hafifletici olmak üzere Teğabün Suresinin 16. ayeti nazil olacaktır. Orada da Fettakullah'a <gülüyor> masdatatum gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun diye. Ne kadar korkabiliyorsanız öylece korkun diye biraz daha iradelerine, takatlerine Mevla bir göndermede bulunarak masla ta'fın ifadesiyle buna işaret eder. Onun için bazı alemler bu ayeti mensuhdür der. Öbür ayeti onun nasih olarak ifade edirler. Tegavun suresinin 16. ayetinde öyle buyurulur. وَلَا <gülüyor> ölmeyin, illa ancak ölün ve وَاَنْتُمْ müslimun Müslümanlar olarak ölün buyuruyor. Allah'tan Allah'ı yaraşır şekilde efendim korkun. Sakın ha başka, başka türlü değil, müslüman olarak ölüm büyütüyor. Belki bu ayet kerime yani takvadaki zirve hali bize ifade ediyor. Diğer ayette herkesin kendi e, takatı oranı da korkabildiği kadarıyla Allah'tan korkmaya çalışsın diye öbür ayette belki işin bir diğer ruhsat boyutunu ifade ediyor, ediyor gibi olsa gerektir. Bu atıl e, tabii ki şunu ifade edeyim arkadaşlar. Yani temutun e kema ve toşşurun e temutun nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz Müslümanlar olarak ölebilmenin yolu İslam üzere kalmaktan İslamı ve Müslümanlığı yaşamaktan geçer yani başka türlü değil Müslümanlar olarak ölünüz buyurur Mevlamız bunun da yolu teslimiyetten tam bir efendim e, derinlik içerisinde İslam'ın emirlerine yasaklarına bağlı olmaktan ancak geçer. Onu da ifade edelim. Ve atasimu yapışın bihab Allah'ın ipine yani ondan da kasıt Kur'an'dır. Cemiyan hepiniz toptan Allah'ın ipine yapışın. Ve la teferruğu dağılmayın. nimet ee, nimetallah. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Aleyküm sizin üzerinize. Hani yani vaktiyle küntüm. Bu ayet niyemiş biliyor musunuz arkadaşlar? Onu önce söyleyeyim. Eus ve Hazret Medine'nin yerlileri arasında e, eskiden çok uzun e, süreden beri devam eden savaşlar var dedi. Tabii ki İslam'la onlar buluşunca, İslam kardeşliğiyle onlar efendim kaynaşınca eski kavgalar bitmişti. Yahudilerden ihtiyar bir Yahudi bununla alakalı şunları birbirine düşüreyim mi diye kendi oturduğu, mecliste insanlara dedi ki isterseniz bunları ben birbirine düşürebilirim. Ve gitti onların yanına iki tane Ensar Eus ve Hazreti arasındaki gençlere siz bunları bayağı bir eskiden şöyle işte savaşlarda yenmiş, böyle işte galibiyet elde etmiştiniz dedim. Öbürü de dedi ki hayır biz esas sizi yendik. Yok siz bizi, yok biz sizi derken bunlar isterseniz tekrar o savaşları yeniden başlatabiliriz diye aralarında bir böyle küçük bir tartışma, o Yahudinin fitlemesiyle tartışma büyüdü. Yetişin ey evs, yetişin ey hazreç diye bunlar birbirlerine düşmeye başladılar da işte onların böyle Yahudinin kazına gelerek onun fitlemesi ve fitneyi fitne ateşine alevlendirmesi üzerine bu ayet-i de ifade edilen durum ortaya çıkmıştı. Mevlamız buyuruyor ki Allah'ın ipine sımsıkı yapışın dağılıp bölünmeyin. Hatırlayın ve şükürü nimet Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. İz kuntum hani sizler idiniz aadaen düşmanlar idiniz de fe'alefe beyne kulubikum sizin aranızı Allah efendim pekiştirdi, kaynaştırdı. Feasbahtum ve oldunuz bir nimetihi Allah'ın nimetiyle ihvanen kardeşler oldunuz diye buyuruyor Mevlamız. Ve kuntum sizler idiniz ala şefa Hufratin, minenler ateşten bir çukurun kıyısında idiniz. Ateşte bu şefa kıyıp, hufratin çukur, minenler ateşten bir çukurun kenarında idiniz de, fe engazaküm minha, sizi Allah ondan kurtarmış idi. Kedareke böylece, yübeyynullahu lekum ayatıya, Allah ayetlerini size böyle açıklıyor, leallekum, belki siz tehtedin, böyle belki doğruya böylece erişirsiniz buyuruyor Mevlamız. İslam nimetiyle onların tabii ki buluşturulduğu kardeş kılındığı bu nimete burada Mevlamız işaret buyuruyor arkadaşlar. Ve bir sonraki ayeti kerime daha da önemli. Bizim ümmet olarak icra etmemiz gereken iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir grubun bir topluluğu mutlaka aramızda bulunması gerektiğiyle alakalı bir husus ee, ne diyor burada? Bestekun minkum sizden olsun. Eee minkum dediği için tümü değil de sizden bir grup olsun. O oradaki min eee içindir arkadaşlar. Efendim ümmetin sizden bir grup olsun. Yed'una ilal hayr. Hayra çağıran veya buruna bir maruf, marufu emreden ve yenhemne anül münker ve insanları kötülükten alıkoyan bir topluluk içinizden bulunsun. Ve ulaike humul işte İşte onlar felahı erenlerin ta kendisidir. Arkadaşlar, mutezile mezhebinde beş esas vardır usulü hamse. Onlardan birisi iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmektir. Onlar bu kadar bu emri bir mağrufu nehy yani münkeri, önemli görmüşlerdir. ehl sünnet inancında da iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek farzdır ama farzı kifayedir. Toplumda bu işi, bu işlevi, bu görevi yapan bir grup olursa elbette ki bu vecibe yerine getirilmiş olur. Herkes iyiliği emredemez. Herkes kötülüğü Nehye demez. İşin uzmanı olmak lazım. bu konuşmak lazım. Yerinde konuşmak lazım. Yeterince konuşmak lazım. Onun için bu işi bilen bizim mesela Türkiye'de bu işi yapanlar vaizlerdir. Din adamlarıdır. Hocalarımızdır. Müftülerimizdir. Onlar bu görevi yapar. Okullarda öğretmelerimizdir. Bu çerçevede onların böyle bir misyonu böyle bir görevlerinin olduğunu ifade etmemiz gerekir. İyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek önemli. Mer'a mümkün münkeram fel yuğayyirhu bi yedik diye bir hadis var. Sizden bir kişi kötülüğü görürse onu eliyle defetsin. Gücü yetmezse febi diliyle yapsın. Ona da gücü yetmezse febi kalbih diyerek kalbiyle buzesin diye ifade edilir. Kur'an'da Yahudilerin eleştirildiği konulardan birisi onların bu görevi gereği gibi yapmamış olduklarındandır. Peygamberimiz için siz de ya iyiliği emreden kötülüğü nehyedersiniz ya da yollarının başına gelen belalar sizin de başınıza gelir diye ümmeti ihkaz edip uyarmıştır arkadaşlar. Eğer iyiliği emretme kötülüğü nehyetme vecibesi ihmal edilirse sizin içinizden iyiler dua etse de onların duası kabul olmaz diye yine uyarmıştır. Son bir tane örnek vereyim. Sizin durumunuz bir gemide giden insanların durumu gibidir diyor Peygamberimiz. Geminin alt kısmında, güverte kısmında bir de kamera kısmında insanlar var. Yani kamera kısmında olanlar su ihtiyacını yukarıdakilerden alıyor. Sonra bunlar vazgeçiyorlar. Ne gerek var yukarıdakilerden iste, istemeye gerek yok. Biz kendimiz gemiyi delelim, oradan su ihtiyacımızı görürüz diyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ki eğer onlar... O gemiyi delmeye kalktığında yukarıdakiler buna mani olmazsa hepsi batar. Onun için toplumda bir kötülük yapıldığı zaman onları ikaz eden, uyaran, mutlaka o mekanizmayı işleten bir müessese, bir grup mutlaka olması lazım gelir arkadaşlar. Burada da bunun örneğini görmüş olmaktayız. Vela tekünü olmayınız. Kellezine şu kimseler gibi bu dağıldılar. Yani ehli kitaptan olan insanların haline bir işaret olarak Müslümanlar uyarıyor. Vaktelefu min ba'de ma el beyinat. Kendilerine apaçık beyinat. Beyinenin çoğulu. Kanıtlar, ayetler, işaretler geldikten sonra onlar ayrıldılar. Ve ulaike lehum azabun azim. İşte büyük bir azap onlar içindir. Evet arkadaşlar. Burada Yahudiler ve ya e, efendim eleştiriliyor. Onlar birbirlerini inkar ettiler peygamberlerini öldürdüler. Onların bu durumuna Müslümanların da düşmemesi için Reve Mevlamız burada bizleri ikaz edip uyarmaktadır. Kıyamet gününe bir gönderme var. Yüme o gün tebyabdu veya bembeyaz olacak vücudun bazı yüzler bembeyazdır ve tesvetli vücu bazı yüzler de o gün efendim simsiyah olacaktır. Yani bazı yüzler ağır, bazı yüzler kararır demiş e, elimizdeki maalde. Yani fe emmel lezîne isfettet hucuhuhum. Yüzleri kararmış olanlara gelince, onlara o gün melekler diyecek belki. E keförtüm, inkar mı ettiniz ba'da iman hüküm? İmanınızdan sonra. Orada belki de ehli kitaba bir vurgu var. Sizler daha önce Musa'yı kabul etmişken Muhammed Aleyhisselam gelince ona gelen hakikatleri hem onu hem de ona gelen Kitabı inkar ettiniz? Ba'da iman hüküm. Daha önce Musa'ya iman etmiş iken. Hıdugul adam. Öyleyse tadın azabım. Mimâ küntüm tekfurun. Siz öncekine inanıp sonrakine inkar etmek suretiyle kafir olduğunuz için denmiş olmakta arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız Amerika'da idi. Oradan böyle şark edebiyatına dair klasiklerden olmak üzere bu ayeti kelimeyi arkadaşlar öğrencilere sınıfta okuyor. O kişi zencidir, siyahtır. Ve o kişi diyor ki, Müslümanların diyor kutsal kitabına göre biz diyor zenciler hepimiz cehennemdeyiz. Çünkü diyor ayeti kerimede onların kendi kutsal kitabından bazı yüzler beyaz, bazı yüzler siyahtır. Yüzleri siyah olanlara denecek ki, eke farkın bağda iman hüküm. İmandan sonra inkar ettiniz, tadınız azabı. Dolayısıyla diyor, Müslümanlara göre zenciler direkt cehennemdedir diye Ayette alakası yok. Ayette bağlantısı asla yani kurulamayacak bir şekilde bunu efendim kendi düşüncesini efendim onlara telkin etmek için bu ayeti kerimede kast edilenin yani gerçek manasıyla alakası olmayan bir şekilde yorumlayarak onlara bu bilgiyi verdiğini söylemişti. Bana da çok şaşırmıştım. Kur'an-ı Kerim'de kafirler o gün için yani e, günahın midana getirdiği e, kararmanın onların yüzüne vurduğunu, moral bozukluğundan onların simsiyah kesildiğini ifade eder. E, vücuhun yu meydin e, efendim na'imeh lisa'iha diye ifade eder arkadaşlar. Nebe suresinde ise şöyle geçiyor e, ifade nasıldı arkadaşlar. Ve vücuhun yu meydin aleyha O bazı yüzler vardı ki üzerinde tozlar var talakı hak onlar simsiyah kesilmiş e, kafirlerdir diye mevlamız burada onların o halini ifade ediyor. Yoksa efendim e, bir siyahlığın onları bürdüğü ifade edilirken o güne ait olan e, yaşadıkları moral bozukluğunun bir hali olarak yüzlerine bunun yansıdığı ifade ediliyor. Yoksa tabii ki aynı Allah demez mi? Emen ayatihi e, ve farklılığı elsinetküm ve elvaneküm dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olması da o Allah'ın ayetlerinden bir ayettir ifadesini kullanan Allah tenin farklı olmasını bir kendi varlığının birliğinin bir işareti olarak görmektedir. Öbür türlü diyebilir mi Allah böyle bir şey haşa. Türkiye ayatullah ki bu ayeti bilal öyle anlamamış onların anladığı gibi anlamamış. Müslümanlar arasında en çok sevilen, yıpta edilen bir seviyede, bir efendim, meziyette olan bir insandır Hazreti Bilal Habeshi. Öyle ki Ebu Bekir mi üstündür? Bilal Habeshi mi üstündür diye sahabe onu tartışırlarmış. Bilal Habeshi de demiş ki Estağfurullah. Biz kim Ebu Bekir kim? Biz onun amellerinden bir ameliz demiş. Neden böyle demiş? Çünkü Ebu Bekir onu azat ettiği için Bilal Habeshi'nin yaptığı bütün iyiliklerden de. O, onun müslümanlığına sebep olduğu ve onu azat ettiği için tabii ki sevabına katıldığını, ortak olduğunu ifade etmiş oluyor Bilal Habeşi. وَاَمْ <gülüyor> مَلَّذ۪ينَ اُوْيَضَّتْ اُجُوهُمْ Yüzleri ağır anlara, beyaz olanlara gelince o gün, فَف۪ي <gülüyor> rahmetiyle Onlar Allah'ın rahmetiyle, onlar efendim müjdelenecek, rahmetinin içinde olacaklardır. هُنْ ف۪يهَ خَارُدُونَ onlar orada ebedi kalacaklardır. Tilki ayatullah. işte bunlar Allah'ın ayetleridir arkadaşlar. Netduha. Biz sizi okuyoruz diyor Mevlamız. Aleyke hak Ey Peygamber. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana okuyoruz buyuruyor Mevlamız. Emallahu yurid zulmen lil alemin. Allah alemlere hiç zulüm etmek istemez. Elbette ki istemez ama tabii ki o yoldan hak yoldan sapanlar da tabii ki hep olmuştur, olacaktır, olmaktadır. Velillahi mahfis semawati ve mafil'at velillahi Allah'a aittir. Ma o bir şey ki fis semawati semalarda ve mafilat ve yerde olan ne varsa her şey Allah'ındır. Bizim gibi zannettiğimiz ne varsa emaneten bize aittir ama aslında Allah'ındır ve ilallahü türceul umur bütün işler umur dediği emrin çoğulu umur işler Allah'a sonunda bir şekilde dönecektir. Küntüm sizler ey ümmetü Muhammed, hayır ümmetin, en hayırlı ümmetsiniz. Uchrice çıkarıldı, innas insanlar için. Yani siz e, efendim e, insanlık için çıkartılmış e, hayırlı bir ümmetsiniz. Sizler tekrarını bil ma'ruf, iyi emreder, ve hemun anem münker, münker dediğimiz kötü şeylerden, aklın ve vahyin hoş bulmadığı şeylerden efendim nehye ve şükür minun Allah'a da e, gereği gibi iman edersiniz. Böyle amen ehli kitap o ehli kitap da iman etti diyeyim. Lekan el hayran onlar için elbette ki daha hayırlı olacaktır. Bu şu demek değildir. İman etmediler o zaman yani mahsuru yok. Bildikleri yolda gitsinler anlamına gelmez. Başka ayetlerde de söylüyor. Amenu bima enzeltu musaddiqun lehu ma yanınızda olanı doğrulayın ki bu kitaba iman edin ve la تكونوا اولاک كافر Onu ilk inkar edenler olmayın. İlk inkar eden kâfirler siz olmayın diye Mevlamız öyle buyuruyor. Yine Kur'an-ı Kerim ehli kitaba der ki arkadaşlar. Fe amunu bimişte ma amantum bih deyin ey müslümanlar onlara. Eğer bizim gibi iman ederseniz fakat ihtedete hidayeti bulmuş olursunuz. Ama yok inkar ederseniz tabii ki siz o zaman yoldan çıkmışsınız demektir diye buyurulmakta. Yani Mevla noktada Yahudilerin bu vahyi, peygamberi İslam'ı kabul etmemesiyle alakalı bu eleştirilerin Kur'an-ı çok sık yapmaktadır sevgili kardeşlerim. Evet. Minhumul müminun, o ehli kitaptan vardır. inanmış olan kimseler de var. Ve ekseruhumul kafirun, kafir olanlar da vardır diye Mevlamız böyle buyurmaktadır bu ayeti kerimede. Evet. Evet arkadaşlar, e, dersi soranlar var ama bizim dersimiz bitmek üzere. Saat kaçta? Evet. Arkadaşlar, e, hocam nereye geldik? Evet. rukum <gülüyor> Asla o Yahudiler size ehli kitap size zarar veremeyecek. İlla eda. Ancak onlar eziyet ederler. Dilleriyle yani e, dilleriyle sizi efendim çekiştirerek, arkanızdan konuşarak, hakaretler ederek ancak böyle psikolojik böyle bir baskı unsuru olarak bunu kullanabilirler. Ve en eğer onlar sizinle savaşmaya kalksalar yuvenlu kumul edbar bella yuveluden arkalarına dönerler. Edbar da bir arkalarını dönerler. Yani arkalan dönüp kaçarlar. Tüm belayı unsurun ve onlara yardım da edilmez. Nusret'te göremezler. Duribet aleyhim zille. Evet onlar efendim onlara zillet damgası vuruldu. Eyni <gülüyor> nerede onlar yakalanırlarsa efendim bulunurlarsa bulunuz. Illa bir habrin ancak Allah'ın bir ipi minallah Allah'tan bir ip ve habrin ve insanlardan bir ip dedi de buradaki ip güvence anlamında yani Allah'ın ve müminlerin e, insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır denmiş olmakta Ve ba o vikadabın minallah Allah'ın kazabına onlar uğradılar. Vudurubat aleyhimil meskene ve zillet onları damgası onlara vurulmuştur. Arkadaşlar bugün Yahudiler çok iyi olsalar da bugün İsrail'de ama tarih boyunca tarihin bütününe baktığınız zaman her dönemde bunlar o zilleti o efendim aşağılanmayı hep yaşamışlardır sevgili kardeşlerim. Sebebi şudur. Zalike be şu sebepten dolayıdır. Kâni yekvurun ebe Allah'ın ayetlerini onları inkar ediyorlar. Veya Kullun hak ve peygamberlerin haksız yere öldürmüş olmalarından dolayı onlar bu zillete efendim uğramışlardır, uğratılmışlardır. Yani 33 tane peygamberi öldürdü, öldürdükleri söylenir arkadaşlar. İsa Aleyhisselam da onlardan birisiydi öldürmeye gelendikleri. Daire ki yine şunu bunun sebebi şuydu: İma asau ve khanu Yani onların yani isyan etmekte olmaları ve kanu yatiyun ve hatta aşan sınır çiğneyen kimseler olmalarından dolayı hep böyle olmuştur. Peygamberlerine karşı, Allah'ın emrellerine karşı vahyi alaya alan müşriklerinden dolayı cumartesi yasağını çiğnemeleri gibi bu nedenlerden dolayı efendim onlar daima böyle bir zilleti efendim hak etmişlerdir. Leyhûseba <gülüyor> ve hepsi de bir değildir. Min ehli kitap ehli kitaptan vardır. Ümmetüm gaimetün bir ümmet ki gaimetün yani yetmi naayet ile itidal üzere olanlar da vardır arkadaşlar. Efendim eee yetmi ile Allah'ın ayetlerini okurlar. Ana elleyli ana e, boyunca demek. Elleyli gece boyunca, gece boyunca esna elleyli gibi bir şey bu arkadaşlar. Gece süresince Allah'ın ayetlerini okuyan buhum ve kendileri sevgi oldukları halde Allah'ın ayetlerini okuyan terennüm eden efendim e, onlar arasında bir toplulukta tabii ki vardır diye mevlamız böyle buyuruyor. Burada ayakta duran demiş. Yani dik duran, onurlu duran, çizgisini iktidar üzere koruyan anlamında bir pozisyon burada onlar için söyleniyor. Onlar yukminun billahi ve li'u mulahit Allah'a ve ahiret gününe iman ederler ve ye'muruna bil ma'ruf emre emrederler ve hemle alem münker münkerden insanları sakındırırlar ve yusari'une fil hayra hayırda onlar yarışırlar ve ulaike minas salihin işte onlar salihlerdendir ve ma yef'alu min hayrin felan yaptınız ne hayır olursa olsun asla sizler e, yani karşılıksız bırakılmayacaksınız e, inkar edilmeyeceksiniz yani sizlere mutlaka onun karşılığı bedeli ödenecek. Allah elbette ki muttakilerin her halini bilen yüce bir kudrettir. Bu ayet-i kerimede de onu görmüş olmaktayız sevgili hocalarım. Burada Yahudilerin haline, ahvaline bir işaret var. اِنَّ ki كَفَرُواۜ O inkar eden kafirler, لَنْ تُغْنِيَ bir, bir yara sağlamaz anhum onlar için. En malları ve evladları çocukları minallah yani Allah'tan Allah'a karşı bir şey olarak yani onlara gelecek olan azabı önlemeye dair onların malları da evlatlarının da bir faydası olmayacaktır. Bu öyle ki onlar efendim cehennem hesabıdır ateş hesabıdır orada onlar ebedi kalacaklardır. <gülüyor> onların bu dünya hayatında harcadıkları ki kafirler de infak ediyorlar arkadaşlar. Bu ayette de onu görüyoruz. Dünya hayatı uğrunda, dünya hayatında onların harcadıkları malların misali yani. Neye benzer? Kemeseli rihin bir rüzgara benzer. Fiha o rüzgarda vardır. Sırrın arkadaşlar kavuruculuğu ya e, soğuktan kavuran ya da sıcaktan kavuran bir efendim yakıcılık vardır. Esabet, isabet etti o rüzgar. Harfe kavmin, bir kavmin ekinine, zanemü enfüsuhum, kendilerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinine isabet eden bir rüzgara benzer onların durumu. Ne yaptı o rüzgar? Fe ehleket hu. O bahçeyi mahvetti. Yani şimdi onların bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların hocam bir faydası yok. Bir kıymeti harbiyesi yok. Yani gelen rüzgarın e, yani başlangıçta o ağaçta meyveye durduğu zaman, ürün oluştuğu zaman, olgunlaştığı zaman ha, çiftçi yedim yiyeceğim heyecanını yaşarken bir gece gelen bir efendim, kavurucu bir rüzgarla nasıl onlar çerçeve haline getirilirse onların yaptıkları amellerin karşılığını onlar göremeyecekler. Bu ayette de Mevlamız ona işaret ediyor. Bunun örnekleri Kur'an-ı Kerim'de bahçe sahiplerinden, birçok misallerden burada efendim e, misaller Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Bahçe sahipleri örneği kalem süresinde geçer. E, vakit olmadığı için onlara giremiyoruz arkadaşlar. Şu kadarını söyleyeyim. İhtiyar, çok infak sahibi bir kişi varmış. O ölünce, onun oğulları babamız bugüne kadar fakirleri yedirdi, içirdi, doyurdu, besledi yeter artık diyorlar. Artık fakirlere duyurmadan gizli gizli evlerinden çıkıyorlar Bağlarına, bahçelerine vardıkları zaman o gece gelen bir e, efendim bir fırtınanın e, orayı mahvettiğini görüyorlar. Bunlar eyvah diyorlar, biz mahvolduk, e, biz mahrum e, mahrum olduk diyorlar. E, e, Tabi orada diyor ki onlar istisna etmiyorlardı, velayet nesnun. İstisna stadı etmiyorlardı. İnşallah Allah bize fırsat verirse demiyorlardı. Fetaf aleiha taif min rabbike behum na'imen. Onlar uyurken diyor bir azap taifesi geldi. Fe asbahat kessarin gelmiş ekimler haline onları getiri verdim. orada anlatılır arkadaşlar bu hikaye uzun orada. Lamaz alemuhumullah Allah onlara zulmetmedi. Velakin enfusuhum yazdımın onlar kendilerine zulmettiler. Ya ey yelezine aamule aymaneler. Lâette takılı edinmayın bir tane de yani sırdaş arkadaşlar bir tane batından geliyor yani böyle candan gönülden dost edinmeyin min dünüküm sizin dışındakileri lâyeülünüküm onlar asla geri durmazlar vazgeçmezler habala habala dedi hocam fenalık anlamında kötülük anlamında size kötülük yapmaktan onlar asla geri durmazlar ve dü hep isterler. Ma sıkıntıya düşmenizi onlar isterler. Kad bedetil Bagdaum bedet açığa çıktı. El Bagdau kin nefret min afahim ağızlarından. Ve ma tuhfi ve ma ol bir şey ki tuhfi efendim gizlediler sudurum. Yani e, göğüslerinde göğüslerinin gizlediği ise ekboru daha büyüktür. Yani öfkeleri ağızlarından efendim e, çıkıyor ama e, gönüllerinde gizledikleri daha büyüktür. Katbe yenalukumu ayet in kuntum ta'rüm mevla ayetlerini size belki akla edersiniz diye böyle açıklamaktadır. Her antum işte sizler diyorum Mevlamız, İşte bu da bir işaret sanmıyorum. Sizler var ya sizler ula o kimselersiniz ki tuhibbunuhum. Onları seversiniz. O ehli kitaptan akrabaları vardı bazı müslümanların. Onlara gidip geliyorlardı. Ve siz de onlara diyorsunuz Sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki ve la yuhibbûneküm Onlar sizi sevmiyorlar. Kaldı ki ve tü'minuna bil kitab-ı külli Siz kitabın tümüne iman ediyorsunuz. Ve izâ leğûküm Yani siz ehli kitabın kitabına inanıyorsunuz. Onlar sizin kitabınıza inanmıyor. Ama siz onlara yine bir böyle bir meylediyorsunuz. Ve izâ leğûküm gâlu amanna Siz onlara uğradığınıza Onlarla karşılaştığınız zaman, onlar kabul amanlar, iman ettik derler. Yani sizin gibi bize inanmışız derler. Belki tevrat'a, belki Kur'ana. Ve işte halv, onlar yalnız başına kaldıkları zaman, halvet ettikleri zaman, addu ısırlar. Aleyküm. Yani e, sizden dolayı enamil dediği arkadaşlar, parmaklarını ısırlar. Addu aleykümül enamile minel qayiz diyor mevlamız. Enamil arkadaşlar parmak uçları anlamında kullanılıyor. Parmak uçlarını ısırırlar diyor. E neden dolayı? E burada tabii ki bir nefret var yani. Kendi başlarına kaldıkları zaman size karşı kinlerinden abdu'u aleykümün enamine minel gayist. Kul deki kul mü'tü bi gayizikün. Öfkenizden ölün. Tabii biz bunu öyle demeyiz. Öfkenizden geberin deriz. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِدَاتِ Allah onların göğüslerinde, gönüllerinde, yüreklerinde gizlediklerini elbette ki daha iyi bilmektedir. اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ Arkadaşlar bu surede Uhud Savaşı anlatılır. Uhud Savaşı'na gönderme vardır. Şimdi bundan bir misal aktarılacak. اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُقْهُمْ Eğer size bir iyilik dokunursa mesela Bedir'de kazandınız ya Hemen e, onların e, sıratı asılır, moral tesuuhum dediği buradan e, onlar üzülür bundan dolayı efendim e, çünkü sizin başarınızdan dolayı onlar sevinmezler yani arkadaşlar burada e, sa yesuuhu den işte yesuuhu ifadesi oradan geliyor yani Sü'tü ve şefüanim demek Allah böyle birinin yüzünü hayır ve vefattan uzak kılsın demek diye şu ucu hüküm diye ayette geçer. Suratlarınız asılsın diye, yüzleri kötü, kötüleşsin diye diye ifade ayetlerde geçiyor arkadaşlar. Evet. Sizin efendim e, e, elde ettiğiniz iyilik onları üzer. Beyin tusibküm seyyiyetün sizin başınıza bir kötü bir şey gelirse yefrahû bihe bundan dolayı sevinirler. Beyin tasbiru eğer sabrederseniz ve tettegu Takva sahibi olursanız fela yedurrukum onlar size zarar vermez. Fela yedur zarar vermez kim size. Keyduhum onların tuzağı şeyen hiçbir şekilde zarar vermez. İnna Allah bima Allah onların yaptığı bütün eylemleri davranış efendim onları kuşatıcıdır diye Mevlamız böyle buyuruyor bu ayet-i ah kerimede. Şimdi işte Uhud Savaşı ile alakalı bir duruma işaret edecek. Ve yid temin ehleki. Galevte burada Arkadaşlar erkenden çıkmak ifadesiyle kullanılan bir kelime hocam. Kur'an-ı Kerim'de Hada yavduden e, efendim sabah erken vakitinde şafak ve gün doğumu arasında kısımda e, çekip gitmek anlamında kullanıyor. Hadev temin ehli kesen e, Uhud savaşı için erkenden evinden çıkmıştım, aileden ayrılıp çıkmıştım için tübevvi'ul bevve'e yübevvi'ul yerleştirmek hocam. Yani mevzilerine yerleştirmek yerleştirmek, nereye yerleştirmek için? Makaide dediği de mevzilerine. Yani konuşlanacakları yerlere. Efendim yerleştirmek için çıkmıştın Lirg-i savaş için konuştan, müminleri konuşlandırmak üzere e, mevzilerine yerleştirmek üzerine. Hani sen sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Allah'u seni onarayım. Allah sizin her halinizi işiten ve bilendir. İzhemmet Tabii ki o savaşta sen şurada olacaksın, sen burada olacaksın demişti peygamber ama bazı kabilelerde savaştan sıvışıp kaçma niyetleri vardı. Hemmet taifetani mümkün. sizen ilk taife niyet etmişti. Entefşela neye niyet etmişti? Panike kapılarak çözülmeye, dağılmaya onlar meyletmişlerdi arkadaşlar. Burada bilgi de var. Uğuz Savaşı'nda sağ ve sol kanatları yerleştirilen Hazreti kabilesinden Selamoğulları ile Evs kabilesinden Harisoğulları düşmana karşı korkaklık ve e, korkaklık ve zaaf göstermişlerdi. Ayet-i Kerime'de ona işaret ediyor. belli veliyyuma, halbuki Allah onların yardımcısiydi. Ve alallahi fel yetevekkele müminüm. Elbette ki müminler Allah'a tevekkül etsinler diye buyuruyor Mevlamız burada. Ve lekat Gerçekten andolsun ki Nasr akımla Allah yardım etti bir bedirin bedirde ve en tüm edirle sizler tabii ki o zaman küçük, güçsüz idiniz, zelil bir durumda olduğunuzda Allah size bedirde yardım etti. Siz 300 küsür kişiydiniz, 310 kişi kadardınız ve düşman üç katıydı. Allah size bedirde yardım etti ve sizi kalip getirmiş idi. Fetto Allah'tan korkun, allakum teşekkürün. Belki e, efendim şükretmiş olursunuz. İz hani burada iz arkadaşlar üzkür demek. Hani sen taburu diyordun nerede bedirde diyordun. Yine müminlilere müminlere elen yekfi yeküm size yetmedi mi diyordun? En ümit yeküm Rabbüm Rabbınızın imdad etmesi yani destek olması yetmedi mi size diyordun? Efendim bir selasete alafin bin melekler size destek olması yetmedi mi minel melekidi meleklerden 3000 bin kişiyi Allah'ın size göndermesi size yetmedi mi diyordun ee, münzelin indirilmiş hani sen müminlere Rabbinizin indirilmiş 3000 bin melek ile yardım etmesi size yeterli olmadı mı kafi gelmedi mi diyordun evlâmız buyuruyor şimdi bu hudud için bela doğrusu in tasbürü sabrederseniz ve sakınırsanız takva sahibi olursanız ve etükmün fevrihim o melekler o zaman gelir ee, ha ve etükmün size gelseler de onlar buradaki ya etükmün fevrihim ee, yani herhalde burada düşmanı kastediyor ee, ya yani düşman size ansızın gelse de yardım didiğim Rabbukum Allah size imdad eder, destek olur, yardım eder. Bir hamse teala beş bin melekle, minel melaike de meleklerden. Müsevvimin de arkadaşlar nişanlı demek, antrenmanlı demek ya da işaretli demek arkadaşlar. Melekler o savaşlarda hep sarıklı gelmişler. Burada ona işaret ediyor, sarıklı olarak onların geldiği ifade edilir. Buna enfal suresinde de Mevlamız vurguda bulunmaktadır meleklerin onların canlarını alırken ve para izyee ve felline kefır malaika yadır buna ucu var meleklerdir onların canlarını alırken yüzlerine ve sırtlarına vururken ve tadınız azabı derken Ah bir göreydin diye evlamız o sürede buna işaret eder meleklerin onların canlarını almaya gelmesi demek bu zaten Enfal süresi bir seferde indirildi ve bu orada da buna işaret etmiş olması. Meleklerin o savaşta Müslümanlara yardım ettiğini göstermesi açısından manidardır. Niye melekleri Allah gönderdi arkadaşlar? Ama carihullah Allah onları kılmadı. illa büşra. Ancak bir müjde kıldı. Leküm size. Ve litatma'inne ve Ekbi. Bununla kalpleriniz tatmin olsun diye Allah bunu yaptı. Yani Allah'ın kendilerini teyit ettiğini desteklediğini müminler görsün diye Allah meleklerini o savaşta onlara yardımcı olarak gönderdi. Elbette ki yardım sadece Allah'tandır. O Allah ki el aziz el hakim o Allah hüküm ve hikmet sahibi bir Allah'tır diyor Mevlamız bu ayeti kerimede. Hocam herhalde süremiz Burada kalalım yeni bir konu başlayacak. Şunu da ifade edeyim abicim. Şimdi Hüney'in gazvesini anlatırken mevlamız orada Laqat Nasrakumullahu fi mawatine ee, ketira Allah size birçok yerde yardım etti. Hüney'in gününde de yardım etti buyurur. 25. ayet ve süresinde. Bir sonraki ayette ala ala müminine Allah sekinetini sonra Huneyn gününe ait olan bir durum olarak onlara sekinetini indirdi. Güvenini indirdi. Bir de ve enzele Cünüden lem evet. ve görmediğiniz ordularla Allah onlara yardım etti buyuruyor. Hocam, görmediğiniz ordularla yardım etti diyor. Anekdot şu hocam. Huneyn günü bir isim bir Mekkeli Müslüman oluyor. Ee, ama e, ağzıyla Müslüman oldum diyor ama Peygamberin yanında diyor ki yara söyler ben diyor bazı varlıklar görüyorum diyor iri cüsseli diyor falan diyor ki o zaman sen daha iman etmedin diyor iman etmiş olsaydın bizim göremediğimiz o orduları senin görme mümkün değildi diyor onun için ve en zelacını denlemtarabha ve sonra adam yeniden bir böyle bir titriyor kendinden geçiyor ve İslam'ı öylece buldu amaçlığı. Yani o melekler moral açısından da kafirlere karşı müminleri destekleyen böyle bir işlevi vardı. La ilahe illallah deyince melek kaybolacak hocam. Enteresan bir şeydir. Bu da ayetlerde söz konusu edilir. Burada bugünkü dersimiz efendim sona erdir. Efendim tam bir saatlik süre içerisinde. Sürkü lisan ettik ise affola. Mevlam sizlerden razı ola. Hayırlı geceler diliyorum Sağ Estağfurullah. Allah sizden razı olsun hocam. Bu öğrencilerim için de tekrar duymuş olalım. YouTube'dan da yayın yapmıştık. Ders videolarını ders sayfasını ekliyoruz. Yani eski öğrenciler kaçıranlar varsa oradan da izleyebilirler. Bittiği zaman inşallah her yüzden 4-5 sayfa beraber okumuş olacağız. Güzel bir arşiv olacak. Evet hocam. Şimdi bu, biz bu buraları okuduk. Onlardan ricamız geri kalan geri kalan 15 sayfayı Diğer dersimiz zamanı gelinceye kadar bitirecekler. Böylece devam edersek Ramazan'da inşallah bir Kur'an'ın kırık mal üzerinde bitirme imkanını, fırsatını bulmuş olacağız. Bakınız burada hocam duyuruyor. Oku okut efendim. Ha bizim dersimizle alakalı kısmı ele almışsınız. Bir de bu işin ücreti yok hocam. Biz de ücret almıyoruz. Siz de ücret efendim vermiyorsunuz. Yani bu tamamıyla hasbi, liveç efendim, yapılmaya çalışılan, e, sizlere e, işte e, ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan zamanı kısıp, şu anda hocam böyle bir güzellik başlattı, biz de ona eyvallah, biz de size böyle bir destek olalım dedik. Onun için 3-4 haftadır böyle devam ediyor. Allah'a emanet olun hocam. hocam. Hayırlı geceler, Allah'a emanet Sağ olun.